Olma demiş ki kapıçılar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Şevket Bey bu toplantıyı neden set ettiği <gülüyor> planınız var mı? Aa, sanırım geçen Breastport'ten çıkart etmek istemiş olabilir. Olabilir. O zaman bilançoyu kompire etmemiz lazım. Arkadaşlar e <gülüyor> Bedline'a göre Allsports etmiş. Üretimde parlamayı düştü etmezsek Prosesin gerisinde kalıp Altımız edebiliriz. Bu da bizim motivation'ımızın daha nedeni. Hemen bir toplantı edelim, Şevket Bey'e bunu ücretelim derim. Çok doğru. Şevket <gülüyor> Bey. <gülüyor> arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş gördük, hoş gördük. Buyurun, oturun. Oturma. Bahadır, sen ne yapıyorsun bu? çek yapıyorum efendim. Tabii, kronik çekmek lazım. O çok önemli. Şimdi, arkadaşlar, anlardır benim beynimi kemiren mi diyor? Benim beynimi kemir kemir kemir diyor. Yani öyle bir durum var, şey var ama ne var? ya çözemeyim. Neyse şimdi şirketin durumunu anlatın bakalım. Ne oluyor, neler oluyor? Efendim, geçen ayın zatılarla basit zaman, tot olarak marjinal faydalarımızın, dominant değerlerimizin altına düştüğünü görüyoruz. Ayrıca sektöre az ağızla baktığımızda, kur değerlerini komparse ettiğimizde birbiriyle komparse etmediğini görüyoruz. Ve burada ilk bir şekilde eniyodu iyi odun alamıyoruz. Efendim benim bu noktada önerim, pozisyonumuzun altı sorsetmek setmek olacaktır. <gülüyor> zaten klinklarımızla yaptığımız, set ettiğimiz görüşmelerde bunun farkına varabildik. Bilmem anlatabiliyor Şevket Bey. <gülüyor> Hayır anlatamadım. Şevket Bey dışında hiçbir şey anlamadım. Oğlum ya. Efendim derseniz çok altta toplantıdan sizi verip Bak. Oğlum sen ne diyorsun? Oğlum brief ne lan? Brief ne lan? Çeket oğlum client ne be, lan? Be, oğlum kamp olsun. Şey, ne be, demek be, sakin efendim. Oğlum client ne? Client ne? Brief mi? Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> oğlum Lan biz burada sucuk satıyoruz, sucuk sucuk anladın mı? Sucuk oğlum, bu sucuğu çek demez Bunun yakarsın artık, bana şimdi ekmeği bir güzelliğe etsin. Sucuk biri edilmez, kendi yanında pişer sucuk ya. Ya biz sucuk mu satıyorduk ya? He, sana salığına bak, Allah sana daha ne sattığını bilmiyor, ben de buna para veriyorum. Lan Hı. 6 Euro'lu iş şirketi açalım, daha hızlıdan bir sucuk lafı duymadık lan. Olur mu efendim, bir sen hafta toplantısı etebilir, şirketin geleceğini konuşmuyor muyuz? Fikri, oğlum seninki silaheli set ederim. mi? Oğlum toplantı yapıyorsunuz da, şirketimi kurtarıyorsunuz, anlamamı seviyorsunuz? ben anlamıyorum ki. Şevket Bey, Şevket Bey lütfen bakın, şimdi size güzelce açıklayacağım. Şimdi biz Şevket Çocuklarına bir dünya ayrı balığı yapmaya çalışıyoruz efendim. Bu konuyla ilgili bir takım mitinglerimizle ilgili bir ekleyin arkadaşım size post edecekti. Post ettim efendim, mailledim. Sizi de CC'ye ekledim. Ha? Hayır. Şimdi de CC'ye ekledim. Ya niye bir küfrediyoruz ben bir şey anlamıyorum ki. Beğmezsin benim notlarında da mevcut desenizi okuyabilirim size. Sus bakalım. Sana ayıracaksın. Bak, rambard söylediklerimi de yazıyor. Bak, döndüklerimi de yazıyor. Allah sallamu. Oku bakayım İnci beni yorlamış. Şevket Bey, sevettiğimiz meeting yoklara ekledim. ECG, IHC, TSK gönderen İnci Sel. Bu sondaki ECG, IHC, TSK ne ya? Bakalım. Şevket Bey, ECG for your information yani bilginize. İYÇ'e iyi çalışmalar. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Şimdi sen benimle dalga mı geçiyorsun? Allah'ım yarabbim. Lan burası bir iştir be. Ulan bakın bugün bu odadaki herkes tek tek ne iş yaptığını bana söyleyecek ya. Ulan benim 300 tane personelim var. Ne iş yaptıklarını bilmiyorum ben. Ama bu ne öğrenecek. ki Ne sakin söyle bakalım kızım sen ne iş yapıyorsun? Kurumsal marketingi zannedip hep vererek çeketme organizatörüyüm. Sultanahmet Kocitetli Sanci Merhaba. Ah, kızım Allah aşkına düzgün şöyle şunu. Ben de bilmiyorum. Bilmiyorum. Fikri sen ne iş yapıyorsun? <gülüyor> Menajerimiziz demiz. Fikri senin kütük nere? Başlı. Başlı, başlı. Sen başlı oynadın biricik, biricik, başlıdamın. Şundur lan. Oğlum Türkçe söylüyor. Ne iş yapıyorsun Fikri? Müdür yardımcısı. Aha! Benim yardımcım mı var? Ulan! Daha çim kimin ne iş yaptığını bilmiyor. Ben de size para veriyorum ha! Allah'ım yarabbim! Ben size niye para veriyorum acaba? Çıkım var mı ki yapmasın? Efendim, biz şimdi şirketin marka böyle için buluyoruz. Allah! <gülüyor> Zaten Nezaket arkadaşınız Şirketin, logosu yeni yeni bir slogan buldular. Hımm! Hımm! Çok merak ettim sloganı fettim. Nezaket Hanım. Nezaket anlat kızım ya dinliyorum. <gülüyor> Efendimize sucuk yiyorum mu diyorsunuz? Evet. <gülüyor> Sucuğun adını değiştirmeye geldik. Şevket'in sucukları. Evet. <gülüyor> <öyle istiyoruz. gülüyor> Bak o da şirketin bir şey olmuş. Bravo, evet beğeneceğinizden çok emindim. Bu yüzden ben de tüm çalışmalar tamamlayıp bu afişe tam 1 milyon dolar harcadım. Sevgi <gülüyor> <de, gülüyor> e Çok mükemmel. 1 <gülüyor> milyon dolar. Evet. <gülüyor> Şimdi sen al fikriye. <gülüyor> sen de Bahadır ol lan. <gülüyor> Sucuğun <kafam> var patron. <gülüyor>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 Ben bir Amerikan alırım lütfen. Amerikanlı ayı olsun efendim. Süt yanda lütfen. Ben de ayrıca bir aysmak istiyorum yandı. Lütfen light olsun. içine kesinlikle double koymasın. Teşekkür ediyorum. Ee, ben vazgeçtim. Benimki de aysmakla light olsun. Ama şekeri... Aa Şevket Bey benim Amerikanlı sütür lütfen. Benimki double olsun lütfen. Kapa Hamit kapa. Bu sipariş bize aşar Hamit. Hamit kapa. Durla dur kapatma. Şimdi Hamid'im sen bize... altı tane... Taze taze, sıcak sıcak şu kaçak çay gönder de bizi çekiyor. He kaçak tavşanlar e, olsun. Amanın bana. Efendim ben bir şey sipariş etmedim. Vallahi içme. Seyran abi bu sende olur mu? Olmaz. Aç mıdır lan? Çekapçı mı? İtalyan'ı etmesin. Lan bu nasıl bir iştir ya? Lan arkadaş. Lan biz burada sucuk satıyoruz, sucuk sucuk anladın mı? Yordun. Lan. Aranızda bu sucuktan yiyin var mı? Şey, ben veganım beni kan tutuyor o yüzden yiyemiyorum. Evet. Ben de suşi yiyorum. Şurada yapıyorum. Sucuk. Ben sucuk yemiyorum. Ben, bu. ben hayvan salgıda olarak sadece balık tüketiyorum. Balık. Ya yiyemiyorsunuz siz su. Ay, ya, bir sucuk. Şey. Ben bir kere yemiştim. Çok güzel. Ya, çok şey ben zaten adım aldım. Anladım. Bekleyin i̇şte, şimdi. Alo. Bana Fatma Usta'yı yollayın. Tamam hadi. Yani Şevket Bey pek de abartılacak bir şey, şey yok. Evet. Yani bakın Şevket Bey ortada çok daha abartılacak bir durum yok. Kesinlikle. Değil mi arkadaşlar? Evet. Bakın her şey Aynen. bir poşa bakıyor. Yani şimdi şirketi Hı. domine edersek piyasayı kurtarabiliriz. Dediğim gibi her şey bir poşa bakıyor. Aynen. Yani. Aynen. Ben de şimdi sizi poşa şey, şey. edeceğim doğru doğru. Hoş geldin Fatma gel hoş geldin ya. Hoş bulduk, hoş bulduk. Şevket Bey bir, bir soru sorabilir miyim? Sorabilirsiniz. Küçük su birikintisine ne denir arkadaşlar? Küçük, Küçük su. Bir... su. <gülüyor> Gördük tabii ki de. Hayır sucuk. <gülüyor> Anlat canım <çin> olmuyor senin. <gülüyor> Şevket Bey bu <gülüyor> kim? Fatma sen kimsin? Kasaba. Bir daha söyle. Kasaba. Bir daha söyle. Kasaba. Canımsın. Fatma Usta. Soruma sen kaçlamışsın? Dört TL veriyorum vallaha. Peki sen kaçlamışsın? Otuz bin. Bir daha söyle. Otuz bin. Bir daha söyle. Otuz bin. bin. Lan, daha lan daha da ne? Usta dur usta ya. Usta <gülüyor> sen onu boşver. <gülüyor> Bak şimdi. Usta benim dedim. Bak hepsini alırız. Mezbahaya götürürüz. Bunlar senin yeni çıraklar, etleri senin pastırmalar. Şevket Bey, Nasıl Şevket ya. Aa, yani. Bey! Aaaa! Aaaa! Aaaa! Nasıl kesersin şey, anlıyorsunuz? De, de Eyvallah usta. Allah'ım yarabbim. ama Şevket ne Ne mi yapıyorum? Şimdi sizde asıl yapanlara push ediyoruz Bugüne kadar marka dediniz, market illediniz, satıştan başka bir şey bilmediniz. Açın herkes emekçilerinden anlamıyor, herkes et kesmiyor yürü. Misal şakit, misal şakit. Bakın, bakın piliş. Ben veganım, beni kan tutuyor. Ben et el değil, elma bile keser. Yapmayın. Ya vaktim var buradan ya. Ya buralı yap. Yapmayın. dur. yine bir kaçtı. Ama bakın, ya sen et değil. Allah çetin. Oturun. Allah çetin. Ne saçmalıyorsun lan? bu nasıl bir işdir ya? Allah sen bana sabır. Lan ben. Elin cevuru, elin ecnebisi Türkçe bozacak diye korkarken, bizim kendi çocuklarımız Türkçe'yi katlediyor. Lan da buraya yazıyorum. Bu saatten sonra ana dilinin Türkçesini adam akıllı konuşmayan kimse o masaya oturamaz. Bravo, bravo.